Yürüyorum ama çok sıkıldım çünkü hep aynı yollum Odumu kaybettim bulamıyorum hiçbir yerde, yerde yok. Yok. Gökyüzünde gök kuşakları var ama hiç, hiç renk yok, yok. Aradıma buldum ama benim olanı kaybettim hiç, hiç denge. denge yok Hapisteyim gönlümde, gönlümde kayboldum zihnimde Korkularla aklımı kaçırmak üzereyim Ne yapmam lazım bilmiyorum dengeymiş şaşırdım Düzgün düşünemiyorum galiba aklımı kaçırdım Kıskançlık diye korkuyorum bir yardım belli yok Uzanan kimse yok gören veya umursayan yok Yapsam bilmiyorum ölüme sürükleniyorum Yatmadım düştüm önyargından bir kurtulsan diyorum Umrumda değil artık dünya hepimiz mutlu olacaktık güya Umutları diktik tek tek yeşerecek Engel olmayacaksınız gülmeme bunu anlayın Bunu kavrayın engel olmayın Kötülerin gözünde iyiler kötü Herkes bir acıdan iyi bir açıdan kötü Önemli olan buna göre davranmak davran ama sakın aldanma Affet ama sakın Umutma, unutma Asla eskisi gibi olmaz, olmaz. Gibi üzülürsün sonra, sonra Çeliştiğim ödünüp duramam. duramam geçmişten bugüne geliştim tabii ki çelişeceğim Daha benleşeceğim öğrenecek güçsünce var